Arkadaşlarım selamlar. Ben İsmail Hoca, SML Hoca Matematik YouTube kanalındasınız hepiniz. Hoş geldiniz. 5 soru, 5 çözüm. YKS 2023 videolarıyla 6. videomuzda devam ediyoruz. 6. video bir AYT videosu. Bir tane TYT, bir tane AYT şeklinde çekerek videoları ilerlemeye gayret gösteriyorum. Yine e, bu 5 soruda sevgili arkadaşlarım AYT sınavında karşınıza çıksa şaşırmayacağınız sorulardan oluşuyor. Eee Bayağı irdeleyerek seçiyorum soruları açıkçası. Yani fazla böyle 100 tane soru çözebilirdik. 500 tane soru çözebilirdik tabii. Yani seri seri, arka arkaya. Ee, ama artık sınavda az kaldı ve direkt nokta atışı benim gözümle, aklımla elediğim sorular olsun diye uğraşıyorum. Siz de bu dar vakitte sevgili arkadaşlarım soruları tarayarak... Mesela 100 tane soru çözebilirsin, 10 tanesini beğenirsin. Ben direkt sana beğeneceğin soruları seçip, buraya çözümlerini yapıp, videolarını çekip sana yüklediğim için bayağı da sana zaman kazandıracağım düşünüyorum. Umarım düşündüğümde gerçek olur. İsterseniz videomuza geçebiliriz. İlk sorumuz, SML Hoca AYT video ders kitabından alınma arkadaşlar. Yani ben yazdım soruyu. İsterseniz bakalım ilk sorumuza. Kartezyen koordinat düzleminde y eşittir 3 çarpı sinüs 8x fonksiyonunun grafiği verilmiş arkadaşlar. Buna göre köşeleri abc olan üçgenin alanı kaç birim karedir? Şimdi köşeleri abc ise bakın bir şurası bir şurası bir de şuradan bahsediyor. Burada oluşan üçgeni de çizecek olursak şöyle bir üçgen oluşacak arkadaşlar. İşte bu üçgenin alanı soruluyor bize. Peki biz bu üçgenin alanını elde edebilir miyiz? elde edebilmek için neler gerekiyor? Buna bir bakalım. Öncelikle ac'yi taban olarak kabul edersek, bakın şurası bir yüksekliktir bizim için. Burası da taban. Yani taban çarpı yükseklik bölü 2 diyeceğiz. Peki, yüksekliğimizi bulmak kolay mı? Aslına bakarsanız çok basit. Çünkü b noktası aslına bakarsanız bu fonksiyonun alabileceği en küçük ordinata sahipken a ve c noktaları da bu fonksiyonun ordinatının alabileceği en büyük değere sahip. Ve normal şartlar altında biliyorsunuz ki Sinüs her daim eksi 1 ile 1 aralığındayken sevgili arkadaşlar 3 ile çarparsanız eksi 3 ile 3 aralığında olacaktır bu ifade. Dolayısıyla burasının ordinatı eksi 3'tür. Burasının ordinatı artı 3'tür deyip yüksekliğe 6 diyebiliriz. Bu artık cepte. Şimdi bizim yapacağımız şey şuradaki uzunluğu elde edebilmek. Acaba burası kaç birim? Bunu da bulursak bulduğumuz değerle 6'yı çarpıp 2'ye böleceğiz bu kadar basit. Peki? Burayı nasıl bulabiliriz? Önce a'yı bulalım sonra c'yi bulalım. Sonra c'den a'yı çıkarırsak bul bulabilir miyiz? Tabii ki buluruz ama daha kolay yolları var. Ee, tabii ki süre de önemli bizim için. Nasıl daha kolay yol? Şöyle aslına bakarsanız fonksiyon burada maksimum e değerini almışken sonra tekrardan hemen bir sonraki e x değeri için yine maksimum değerini almış. Yani bu demek oluyor ki periyot yani o tekrar eden periyot gerçekleşmiş oluyor. Yani benim periyodum zaten ac uzunluğu kadar. O halde biz bu fonksiyonun periyodunu bulsak kafi. ac uzunluğu eşittir. t y diyelim. y fonksiyonunun periyodu diyelim. Peki ben bu periyodu nasıl buluyordum? Sinüsün kuvvetine bakıyorsunuz. 1 yani tek kuvvet. O halde 2 pi bölü. İçerideki x'in kat sayısı 8. Yani normalde mutlak değer 8 diyoruz. 2 pi bölü mutlak değer 8 de pi bölü 4'ün ta kendisini. Yani periyodumuz pi bölü 4 ise burasının uzunluğu da pi bölü 4'tür diyeceğiz. Taban pi bölü 4 yükseklik 6 bölü 2. Taban çarpı yükseklik bölü 2 dedik. Daha sonrasında şunu şuna böldüm 3 geldi. Çarparsanız 3 pi bölü 4'ün ta kendisini bulursunuz. Bu da bize alanı verecektir. Aynı zamanda cevabı verecektir arkadaşlar. SML Hoca AYT video ders kitabından alınan bu sorunun cevabı C seçeneğiydi. Şimdi geçebiliriz ikinci sorumuza. Evet yine SML Hoca AYT video ders kitabından aldığım bir soru. Ki e, bu soruyu çözebilmeniz için gerekli konuyu da yine bu kitapta anlatmıştım. E, video çözümlerinde, video konu anlatımında anlatmıştım arkadaşlar. Sorumuza bir bakalım. Ne kadar anlayabiliyoruz öncelikle soruyu? Bunu bir inceleyelim. Arktanjant x, ar tanjant y ve arktanjant z'nin toplamı pi'ymiş. Buna göre x artı y artı z toplamı aşağıdakilerden hangisine daima eşittir diye sorulmuş. Şimdi biliyoruz ki e, burada örnek veriyorum. Tanjant alfa eşittir x ise bunu ters fonksiyon olarak ifade ederseniz arktanjant x de tabii ki bize alfayı veriyor. Unutmayın ki az önce şuradaki alfa bizim için bir açı değeriydi. E, arktanjant x de bu alfa'ya eşitse demek ki arktanjant x demek bize bir açı ifade ediyor. O halde ben tanjant x'e alfa dersem, tanjant y'ye beta dersem ve tanjant z'ye teta dersem burada alfa artı beta artı teta'nın sevgili arkadaşlar pi'ye eşit olduğunu anlayabiliriz. Pekala şimdi alfa artı beta artı teta eğer pi radyansa ki bu 180 dereceye tekabül eder. O halde arkadaşlarım aslında bu alfa beta teta bizim için bir üçgenin köşelerindeki açı olabilir olabilir. O halde ben bir üçgen çizip şuraya alfa, buraya beta ve buraya da teta dersem alfa, beta, teta'yı toplamını pi radyan olarak söyleyebilirim. Şimdi bizden istenen şey x artı y artı z. Peki x dediğimiz şey neydi? Tanjant alfaydı. Tanjant alfa artı o halde y dediğimiz şeyde bakın tanjant y beta ise y dediğimiz şeyde tanjant betadır. Ve diğer de tanjant teta olacak o halde. İşte bizden istenen bu. Peki biz bu konu anlatımında ne demiştik? Onu hemen hatırlayalım. Arkadaşlar şunu sakın unutmayın. Yine Mustafa Yağcı hocama teşekkür ediyorum. Çünkü ben bu bilgiyi ondan öğrendim. Bir üçgende, yalnız dik olmayan üçgenlerde, dik olmayan her üçgen için Üçgenin köşelerinin tanjantlarının toplamı üçgenin köşelerinin tanjantları çarpımına daima eşittir. Bu bilgiyi unutmayın işinize yarar. Neymiş? Dik olmayan her üçgende her köşenin tanjantının ayrı ayrı toplamı her köşenin tanjantının çarpımına eşittir. Yani tan alfa artı tan beta artı tan teta aslına bakarsanız tan alfa çarpı tan beta çarpı tanjant teta'ya eşittir dedik kala şimdi bizden istenen şuydu Biz ise bunun buna eşit olması gerektiğini anladık Peki bu bizi kurtarır mı arkadaşlar kurtarmayı bırakın şu an cevap bu Neden Çünkü dikkat ettiyseniz tanjant Alfaya x demiştik yani burası x zaten tanjant Beta y'ydi ve tanjant teta da Z'ydi arkadaşlar yani cevabımız kesinlikle bu ifade x çarpı y çarpı Z'ye eşittir diyebiliriz O halde cevabımız da. E seçeneği olur sevgili arkadaşlar. Güzel bir soruydu. Geçebiliriz şimdi üçüncü sorumuza. Üçüncü 3. sorumuza. 3. soruyu 345 yayınları AYT Soru Bankası'ndan aldım arkadaşlar. Bir dizi sorusudur kendileri. Ve güzel de bir dizi sorusudur. Dikkatle dinlemenizde fayda var. AN Geometrik dizisinin ilk 5 terimi sıralı biçimde A1, 3, A3, 6 ve A5 şeklindedir. Buna göre A5 artı A1'in A1'e oranı bu ifadenin değeri kaçtır diye sormuş. Öncelikle A5 bölü A1 artı A1 bölü A1 biçiminde ben bu ifadeyi yazabilirim. Bakın A5 bölü A1 artı A1 bölü A1 biçiminde yazarım. Dikkat ettiyseniz geometrik dizi olduğu için A5'in A1'i oranı bize R üzeri 4'ü verecektir. Artı A1'in a 1 oranı da zaten 1'i verecektir. Yani bizim bulmamız gereken şey aslına bakarsanız artık bu değil bu. R üzeri 4 artı 1'i bulmamız yeterli olacak. Peki şu terimin dördüncü terim olduğunu ve şu terimin de ikinci terim olduğunu biliyoruz. Ben burada a4'ü a2'ye oranlarsam eğer bu bana r kareyi verecektir ki kök altının kök oranı kök 2'dir. O halde arkadaşlarım r'nin kendisi de dördüncü dereceden kök içerisinde 2 olacaktır. Artık r'yi bildiğim için şurada getirip yerine yazabiliriz. R dediğimiz şey dördüncü dereceden kök içerisinde 2 idi. İşte bunun dördüncü kuvveti isteniyor ve buna da 1 ekle demiş bize. Dördüncü dereceden kök içinde 2'nin dördüncü kuvveti bize 2'yi verecektir. Artı bir de birimiz var cevabımız 3'ün kendisi olacaktı. Yani cevap B seçeneği olacaktı. Yine AYT de karşınıza çıkabilecek bir soru tipi sevgili arkadaşlar. Geçelim dördüncü soruya. Yine 3-4-5 yayınları AYT soru bankasından alınan bir sorudur kendileri. Sırasıyla m eksi 1, m ve m artı 2 bir geometrik dizinin ilk 3 terimidir. m eksi 2, m ve m artı 2 ise bir aritmetik dizinin ilk 3 terimidir. Aritmetik dizinin 10. terimi kaçtır diye soruluyor. Şimdi burada ben m artı 2 ile m eksi 1'i çarparsam eğer bunların tam ortasında kalan terimin karesine eşit olacaktır bu çarpı. Yani m eksi 1 ile arkadaşlar m artı 2 çarpacaksınız ve ortadaki terim yani m'nin karesine eşit olacak bu. Çarpalım. m kare eksi m ve R eksi 2 eşittir m kare olur. Peki yani doğru yaptık mı burayı? m kare artı m olacak arkadaşlar. Yanlış yapmışız. m kare artı m eksi 2 eşittir m kare dedik. Her iki taraftaki m kareleri götürüyorum. Ve böylelikle m eksi 2'nin sıfıra eşit olduğunu öğrendik. m burada kaçtır? Tabii ki 2'dir. Şimdi artık M'yi bildiğimiz için olay çok çok daha basit. Aritmetik diziyi oluşturabiliriz. Bakın M2 ise şurada yerine yazarsanız 0, şurada yerine yazarsanız 2 ve şurada yerine yazarsanız 4. Bakın bu bir aritmetik dizinin sevgili arkadaşlarım artışık 3 terimi olmuş oldu ki buradaki ortak farkında 2 olması gerektiğini de tabii ki anlıyoruz. Tabii böyle bir aritmetik dizinin bu ilk terimse ilk 3 terim demiş çünkü A1, A2, A3 olduğunu biliyoruz. Bunun genel terimini ortaya çıkarabilirsiniz. R'miz 2 olduğu için 2N. N gördüğünüz yere 1 yazdınız 2. Birinci terimin 0 gele gelebilmesi için 2 çıkarmamız gerekiyor. Bakın genel terim de bu. AN genel terimi 2N eksi 2'ymiş arkadaşlar. Pekala bizden kaçıncı terim isteniyor? 10 o halde direkt A10 isteniyor diyebiliriz. 2 çarpı 10 eksi 2'den doğru 18 olur. Yani cevabımız A seçeneğiymiş. Hocam genel terimi illa bulmak zorunda mıyız? Yani şunu bulmak zorunda mıyız? Tabii ki hayır. Sen şöyle de yapabilirsin. Üçüncü terim buysa. Dördüncü terim altıdır. Beşinci terim sekizdir. Onuncu terim pardon beş altıncı terim ondur diyerek onuncu terime kadar gidebilirsin. Onuncu terimde on sekiz olduğunu tabii ki görürsün. Şimdi geçebiliriz. Beşinci ve tabii ki son sorumuz arkadaşlar. Beşinci soru güzel bir logaritma sorusu ve tam olarak AYT sınavında karşınıza çat diye çıkabilecek bir soru. Metin yayınları ayt soru bankasından aldığım bir soru Gökhan hocama da teşekkür ederim bize bu soruları paylaştığı için. Aşağıdaki sayı doğrusunda logaritma 3 ve logaritma 48 değerleri kırmızı noktalarla işaretlenip bu noktaların arasına 4 eşit parçaya ayıran mavi noktalar şekildeki gibi yerleştiriliyor veya işaretleniyor. Daha sonra mavi noktalara karşılık gelen sayılar sırasıyla logaritma A, logaritma B ve logaritma C olarak belirtiliyor. Bakın kırmızı ve kırmızı. Logaritma 3'ü e logaritma 48 olarak işaretlenmiş. Diğerleri de bu aralığı 4 eşit parçaya ayıracak biçimde logaritma A, logaritma B ve logaritma C var. Buna göre B ile C'yi topla A'ya böl bu işlemin sonucu kaçtır diye sormuş bize. Yani burada bizim yapacağımız şey A'yı, b, C'yi bulabilmek. Peki şimdi eğer ki ben bir geometrik dizide pardon aritmetik dizide logaritma 48'den logaritma 3'ü çıkarsaydım. Neyi bulurdum? Şuralara R derseniz 1, 2, 3, 4 tane R'yi bulurdum. 4 çarpı R. Peki logaritmaların tabanları burada kaç arkadaşlar? 10 ve 10. Logaritmaların tabanları eşit ve birbirinden çıkarılıyorlarsa tabii ki içleri bölünüyordu. Yani 48'i 3'e böldüğünüz logaritma 16 eşittir 4 R olmuş oldu. Logaritma 16 dediğimiz ifadeyi ben logaritma 2'nin 4. kuvveti diye yazabilirim. Eşittir 4 R. Ve daha sonrasında ise buradaki 4'ü alıp logaritmanın başına atabilirim. 4 çarpı logaritma 2 eşittir 4 R olmuş oldu. Her iki tarafı 4'e bölerseniz de tabii ki R'yi elde etmiş olursunuz. R kaçmış logaritma 2. Şimdi ben logaritma 3'ün üzerine logaritma 2'ye ekleyince logaritma A'yı bulurum. Logaritma 3 ile logaritma 2'nin toplamı logaritma 6 yapar. Logaritma 5 değil ona dikkat. Logaritma 6. Bunun üzerine logaritma 2 eklerseniz logaritma 12 olur. Çünkü logaritmalar toplanıyorken işleri çarpılıyordu. Bunun üzerine logaritma 2 eklerseniz logaritma 24 olacaktır. Yani burada B 12'ymiş. Artı C 24'müş. A da 6'ymiş. 12 ile 24'ü topladınız. 36. 6'ya böldünüz. 6 geldi cevap. Yani cevabımız... C seçeneği olacakmış sevgili arkadaşlar. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Bir diğer 5 soru 5 çözüm videosunda görüşünceye dek hoşça kalın. Sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.